Merhabalar 26 Aralık'ta Oğlak burcunda muhteşem bir güneş tutulması bizleri bekliyor olacak şimdi bu güneş tutulmasının genel etkilerinden şöyle bir genel geçmiş değerlendirmesinden ve geleceğe bakıştan yola çıkacağız ve akabinde burçlara güneş tutulmasının etkileri ne şekilde olacak bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar Evet Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim. Sizler için astrolojik gündeme dair faydalı olacağını düşündüğüm paylaşımlar yapıyorum. Tabii ki eğer talep olursa farklı alanlarda da katkılar ve destekler göstermeye çalışırım. Ve bu noktada abone olmanız, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamanız ve yorumlarda yeni video fikirleri ile ilgili isteklerinizi belirtmeniz benim açımdan çok önemli. Biliyorsunuz ki 2019 yılı başından itibaren güney ve kuzey ay düğümlerinin yengeç ve oğlak aksına yerleşmesiyle beraber 2019 senesi boyunca tutulmalarımız yengeç ve oğlak aksında gerçekleşti. Bu noktada Aralık, Ocak, Haziran, Temmuz ayları hayatımızın kilit, kilit noktaları oldu arkadaşlar. Bu minvalde özellikle 2020 senesi ortası itibariyle ay düğümlerinin burç değiştirmesinden önce 2019'un son tutulması olan 26 Aralık tutulması şanslı ve bereketli enerjiler barındırıyor. Özellikle haritalarımızın oğlak burcu alanlarında şifa enerjileri çalışmaya başlayacak. Bu noktada 2019 senesinde zorluk yaşadığınız, kontrol edemediğiniz alanları tekrar değerlendirebileceksiniz. 26 Aralık'ta Türkiye saatiyle 8-8 12 Oğlak Burcu'nun 4 derecesinde ay ve güneş kavuşacak. Ve güneş tutulması, parçalı bir güneş tutulması meydana gelecek. Şimdi güneş tutulmaları aslında yeni aylardır. Biliyorsunuz yeni aylar ay ve güneşin kavuşum yapmış olduğu gökyüzü olayları iken donun aylar ay ve güneşin karşı karşıya pozisyonda bulundukları gökyüzü olaylarıdır. Yeni aylar dolayısıyla yeni başlangıçları temsil eder. Güneş tutulmaları ise karmanın etkisini de bu yeni aya ekleyerek Thank <laughs> you oldukça büyük bir yeni başlangıcı sembolize eder. Aslına bakarsanız 2020'nin e, gündemini belirleyecek olan hatta 2020'nin haziran aylarına kadar ki gündemi belirleyecek olan bir güneş tutulması. Bu bahsediyor olduğum güneş tutulması. Ve şöyle de bir özelliği var ki e, güneşin e, tutulduğu bu esnada e, Jüpiter de eşlik edecek. Biliyorsunuz Jüpiter Aralık ayı başı itibariyle Oğlak Burcu'na geçiş yapmıştı. Ve her ne kadar Oğlak Burcu'nda çok fazla yücel de olmasa dahi Uranüs ile boğa burcundaki Uranüs ile gerçekleştireceği güzel açılarla bizim hayatımızdaki oğlak burcunu sembolize eden alanlarda şans ve fırsatları da beraberinde getirebileceğinden bahsetmiştim. Özellikle Jüpiter oğlak videomda ve 2020 burç yorumları videomda bunlara sık sık değinmiştim. Dolayısıyla gökyüzünde bir oğlak şenliği söz konusu arkadaşlar. Hemen akabinde 29 Aralık'ta Merkür'ün de Oğlak Burcu'na geçmesi ve hemen hemen gökyüzündeki bütün önemli gezegenlerin Oğlak Burcu'nda bulunması ve bu tutulmanın e, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e e, çok güzel bir açı gerçekleştirmesiyle hayatımızda şanslar, fırsatlar, hızlı gelişen olaylar bizleri bekleyecek. Özellikle Yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu, Oğlak olanlar veya 90 ila 88 doğumlular e, bu geçtiğimiz yıl boyunca çok farklı alanlardan ciddi zorluklar yaşadılar. Eğer gerekli emeği gerekli çabayı gösterdilerse yani çabalarında samimilerse artık bu güneş tutulması ile beraber sil baştan sıfırdan çok motiveli çok şanslı ve bereketli bir başlangıç yapabilirler arkadaşlar anlatırken bile heyecanlanıyorum dolayısıyla bazen edikselinde aksaklıklar oluyor o yüzden özür diliyorum çünkü neden derseniz özellikle 2019 senesi öncü burçlarda meydana gelen tutulmalar bizleri ani değişimlere sürükledi arkadaşlar özellikle birçok bir çoğumuzun e, 2019 Ocak itibariyle bir çoğumuzun ise 2019 e, Haziran Temmuz aralığında hayatlarında kontrol edilemez değişimler yaşattı bizlere. Bu kontrol edilemez değişimler e, asla e, 2018 senesinde hayalini kurmayacağımız değişimler oldu. Asla yapamam, asla edemem dediğimiz şeyleri yaparken, ederken bulduğumuz gibi e, asla görüşmem dediğimiz insanlarla görüştüğümüz, hiç kopmam ve ayrılmam dediğimiz insanlardan ayrıldığımız fikir olarak e, bir sene öncesine nazaran çok ciddi ve e, çok katı değişimler yaşadığımız bir süreç e, aslında söz konusuydu. Ve e, oğlak burcundaki güney ay düğümünün yapmış olduğu kavuşumlarla beraber bu e, ciddiyeti ve bu karmik etkiyi Özellikle kendi çabalarımız ve kendi emeklerimizle de değiştiremediğimiz ve kontrol altına alamadığımız için bu etki biraz daha katmerlendi arkadaşlar. Bu kapsamda özellikle zorlukları büyük oranda yaşadık ve deneyimledik. Her birimiz dediğim gibi bu bahsetmiş olduğum aralıklar dışında Oğlak Burcu'nun herhangi bir yerinde gezegen dizilimi olan her kişi bu etkiyi aslında 2019 senesi boyunca hissetti. Ve bu güneş tutulması da Oğlak Burcu'nun ilk 10 derecesindeki gezegen dizilimleri önde olmak üzere aslında bir devrin kapanması ve yeni bir devrin başlaması şeklinde yorumlanabilir. Ben oldukça şanslı bir tutulma olarak görüyorum. Kendi özel hayatım anlamında da güzel şanslar ve bereketleri bekliyorum. Çünkü haritamda özellikle satürn döngüsünde yeni çıkmış birisi olarak oğlak burcu alanında çok ciddi zorluklar yaşadım. Şimdi tutulmanın detaylarına geçiş yapacağız arkadaşlar. Sonra burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Biraz uzun tutmak istiyorum. Elimden geldiğince hem sizi sıkmayacak kısalıktan hem de detayları aksatmayacak uzunlukta bir tutulma videosu çekmek istiyorum. Çünkü çok önemsiyorum bu tutulmayı. Aralık ayının oldukça etkili bir ay olduğunu düşünüyorum her birimizin hayatında. Ve 2020'de daha zorlayıcı ve daha katı değişiklikler bizleri beklediği için bu güneş tutulması en iyi şekilde değerlendirmeye, en iyi şekilde verimler ve bereketler almaya da niyet edelim arkadaşlar. Evet güneş tutulmasının haritasını açtığım zaman güneşin Oğlak Burcu'nda kavuşumuyla beraber bu kavuşuma Jüpiter'in, Plüton'un ve Satürn'ün de Oğlak Burcu temalarını aktive ettiğini gözlemliyoruz. Biliyorsunuz Venüs Kova Burcu'na geçiş yapacak bu tarih itibariyle özellikle 20 Aralık videom ve 22 Aralık videomda Venüs'ün kova burcu transiti ve Venüs'ün Uranüsüste yapmış olduğu kare açıdan bahsetmiştim Bunun dışında saç plüton'un birbirine kavuşum esnasında çok yakın bir açıda bulunduğunu oğlak burcunda ve haritanın birinci evinde yeni ayın meydana geldiğini gözlemliyoruz haritanın birinci evinde meydana gelen yeni ay Aslında yükseleni 29 derece yay burcunda başlatıyor olacak. İstanbul saatine göre baktığımız zaman haritada ve Mars'ın da akrep burcunda olduğunu görüyoruz. Yani yoğun bir oğlak enerjisi hakim olacak arkadaşlar. Bu tutulmaya bu eşlik ediyor olacak. Şimdi burada haritanın birinci evinde meydana geldiği için bu yeni ay, bu güneş tutulması hayatlarımızın her alanında büyük değişimler yaşayabileceğimizi gösteriyor esasında. Kendimizle alakalı sıkıntı yaşadığımız karakter özelliklerimiz, kişisel özelliklerimiz, fiziksel durumumuz, bunun yanı sıra insan ilişkilerimiz, insanlarla kurmuş olduğumuz diyaloglar, aldığımız kararlar, hayatımızda çizmiş olduğumuz yol ve yön. Bunun yanı sıra özellikle bu yeni ayın e, haritanın dördüncü evinde bulunan Uranüs'te de çok güzel açıları var. Bu da geçmişle alakalı e, hesaplarımızı kapatabilme imkanını bize tanıyacak. Yani geçmişten özgürleşme imkanını tanıyacak arkadaşlar. Çocukluğumuzdan kalan tabularımız, bilinçaltı yargılarımız, e, bebeğinlerimiz, annemizden getirmiş olduğumuz, annemizden babamızdan getirmiş olduğumuz genetik miraslar, kalıtsal miraslar, bu kapsamda bir türlü kopamadığımız köklerimiz, e, bağlarımızdan da Uh-huh. <laughs> kopabilecek ve özgürleşebilecek bir e, seviyeye ulaşacağız. Yani Uranüs'ün buradaki etkisi oldukça destekleyici olacak. Aynı zamanda toprak burçlarında bu etkileşim meydana geldiği için birçok kişinin hayatında finansal anlamda ciddi olumlu e, başlangıçlar söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ülkemizin ve hatta dünya ekonomisinin dar bir boğazdan ve geçitten geçtiğini düşünecek olursak e, bireysel anlamda her birimizin ekonomisinde de sıkıntılar ceryan etti. Bu noktada birçok kişi iş e, Arayışındaysa iş bulabilir. Zam beklentisindeyse e, zamla alakalı güzel e, haberler elde edebilir veya ek bir gelir imkanı veya eşin maddi durumunda iyicil durumlar. Bunun yanı sıra e, ev almak isteyen, yatırım yapmak isteyen taşınmayla alakalı gündemleri, belirsiz olan birçok kişinin de hayatında aradığı evi bulabileceği, aradığı yatırım fırsatını bulabileceği güzel başlangıçlar ve olanaklar karşılarına çıkacaktır. E, haritanın e, 12. evinde Merkür bulunuyor. Bu da özellikle geçmişle ilgili çok ciddi bir hesaplaşma sürecinde bulunduğumuzu gösteriyor ki Merkür Uranüs de çok güzel bir açı meydana getiriyor. Yani zihnimiz geçmişimizde olacak arkadaşlar. Geçmişte ben ne yaptım? Bugüne nasıl geldim? Bir çok hızlı bir içsel muhasebe gerçekleştireceğiz. Çünkü olaylar çok hızlı cereyan edecek. Uranüs var işin içinde. Hızlı bir sorgulama, hızlı bir özgürleşme ve hızlı bir başlangıç süreci esasında bu tutulma. Dolayısıyla Jüpiter'in de buradaki desteğiyle beraber... Yeni başlangıçlardan korkmayacağımız, bitirmelerden korkmayacağımız bir etki meydana gelecek. Özellikle e, haritanın 29 derecesinin yay burcunda bulunması e, ekstra bir önem taşıyor. 29 dereceler bitirmelerle, sonlandırmalarla ilgili bir derecedir özellikle. Bu kapsamda yani eskiyi bırakıp yeni bir biz olacağımız, yeni bir bene merhaba diyeceğimiz bir süreç başlayacak. Burada Jüpiter'in desteğini, Uranüs'ün güzel desteğini e, arkamıza alacağız arkadaşlar. Ve e, hayallerimizin peşinden koşmak anlamında da özellikle Mars Neptün açısı ve 11. evinde bulunan Mars'ın etkileşimiyle beraber hayallerimizin peşinden koşacak cesarete, toplum önüne çıkacak cesarete, yeni başlangıçlara, yeni bir hayata, yeni bir şansa hazır olduğumuzu gösterecek yeni gelişmeler yaşanacak. Yani Geçmişle alakalı meseleleri bir kenara bırakıp yeni bir şansları hak ediyorum, hayatımı yeniden yapılandırmaya hak ediyorum şeklinde bir içsel motivasyonla ilerliyor olacağız. Aynı zamanda Venüs'ün kova burcuna geçişinden itibaren ikinci eve çok yakın bir konumda olduğunu görüyoruz. Venüs'ün ikinci evdeki konumu da her ne kadar Uranüsle ile sert bir açı yapıyor olsa da yani sert açısı devam ediyor olsa da Maddi anlamda ve özgüven, özdeğer kaynaklarımız anlamında da çok pozitif bir yaklaşım içerisinde olacağımızı gösteriyor. Maddi kaynaklarımızı artırmak için çok iyi bir süreç olacak. Özellikle bu yeni ay arkadaşlar iş, kariyer, maddi konularda birçoğumuza şans getirecek. Eğer mevcut bir işiniz varsa ve sizi hem maddi olarak hem de mesleki olarak tatmin etmiyorsa, karşınıza aniden yeni bir fırsat çıkarsa asla tereddüt etmeyin bu değişime. Çünkü 29 derecede yükselenin bulunmasıyla beraber özellikle bitirmelerde ve sonlandırmalarda biraz e, kritik bir süreç olacağını söylüyor. Yani bir şeylerden kopmak isterken e, aynı zamanda koparken ki yaşayacağımız kaygılar ve endişeler de bu noktada ortaya çıkıyor ki zaten burada dediğim gibi Jüpiter'in desteği özellikle bize. Her zamankinden daha çok şansımıza ve talihimize güvenmemizi sağlayacak güzel bir etki getiriyor olacak. Bu noktada çok şanslı, çok fırsatlı. Venüs Uranüs karesi dışındaki zaten 22 Aralık'ta meydana gelen Venüs Uranüs karesinin etkilerini paylaşmıştım sizlerle mars Neptün arasındaki güzel etkileşimler. Plüton'un Mars'la güzel etkileşimi. Yeni ayın Uranüs'le yapmış olduğu ve Uranüs'ün Merkür'le yapmış olduğu güzel açılar aslında bizim geçmişle ilgili çok güzel bir hesaplaşma yaparak artık oradaki bizi terk ederek yeni bir bize doğru yelken açmamız gerektiğini gösteriyor olacak. Tabii ki biliyorsunuz tutulmalar e, ay düğümlerinin e, eşliğinde hareket eden e, etkileşimlerdir. Bu esnada güney ay düğümü burada e, bizim geçmişle alakalı başarılarımız ve yeteneklerimizi cebimize koyarak geleceğe doğru yol almamız gerektiğini gösteriyor. Bu noktada ikili ilişkilerde oldukça ön planda olacak arkadaşlar. Yani ikili ilişkilere bakışımız, evliliğe bakış açımız ortaklıklara bakış açımız noktasında da bir değerlendirme yapmak mecburiyetinde hissedebiliriz kendimizi. Yani burada dediğim gibi çok derin ve hızlı çok pratik bir şekilde bir değerlendirme yapacak. Kendi hatalarımızı kendi durumumuzu göz önüne alacak ve akabinde yeni bir başlangıç için gerekli motivasyon ve enerjiyle yolumuza bakacağız arkadaşlar. Ee, aynı zamanda haritanın birinci evinde meydana geldiği için ve güney ile kavuştuğu için e, bu tutulma e, kilo vermek isteyenler, fiziksel olarak görünüşünde değişiklik yapmak isteyenler açısından da doğru bir başlangıç zamanı olacaktır arkadaşlar. Evet, e, tutulmaya dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Umarım e, bahsettiğimden çok daha güzel ve bereketli bir tutulma yaşarız. Lütfen e, bu tutulma yakınlarında yaşamış olduğunuz deneyimleri ve beklentilerinizi 2019 senesinin özellikle nasıl geçtiğini yorumlarda belirtin. Ben de bu kapsamda istatistik çok özür diliyorum. İstatistik yapmış oluyorum. Bu kelimeyi kullanmak çıkarmak biraz zor özellikle benim gibi hızlı konuşan birisi için. Dolayısıyla bir değerlendirme yapalım. 2019'un şöyle bir genel değerlendirmesini yapalım ve 2020'de bakalım. Bu tutulmayla beraber hayatımıza ne gibi yenilikler gelecek bunlara bir bakıyor olalım arkadaşlar. Evet şimdi burçlara ilişkin yorumlara geçelim. Koç burcuyla başlayalım. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 26 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan güneş tutulması sizin kariyer evinizde 10. evinizde meydana gelecek. Kariyer hayatınız geleceğinizi şekillendirme noktasında çok ciddi ve bereketli bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Ee, belki ek bir kariyer imkanı, belki e, ikinci bir fırsat veya birçok koç burcu için evlilik e, ciddi vakitler gibi durumlar medeni durumunuzu değiştirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Oldukça fırsatlı ve keyifli bir süreç olacaktır. Bununla beraber boğa burcunda bulunan Uranüsün etkisiyle kariyer anlamında özellikle parasal anlamda sizi tatmin edecek ani gelişmeler ve mutlu gelişmelerle süreci tamamlıyor olacaksınız. Umarım çok güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 26 Aralık tarihinde meydana gelecek Oğlak burcu tutulması sizin 9. evinizle etkili olacak. Bu da özellikle Eğitimine devam eden boğa burçları açısından çok önemli bir tutulma. E, i̇stediğiniz eğitim fırsatını yakalayabilirsiniz. Sınavlarda başarılar elde edebilirsiniz. Hukuksal süreçleriniz varsa buradan geri dönüşler olumlu şekilde karşınıza çıkabilir. Bununla beraber eğer yurt dışına taşınma veya yurt dışında eğitim alma, yabancı eğitim alma gibi durumlar varsa da bu alanda özellikle sürpriz değişimler hayatınızı görüyorlar. E, daha pozitif hale getirecektir. Burcunuzda bulunan Uranüs'ün de yeni aya yapmış olduğu pozitif açıyla beraber özellikle yaşama bakış açınız, fiziksel görüntünüzden tutun da yaşama bakış açınızı dahi güncelleyeceğiniz çok güzel bir farkındalık sürecine geçiş yapacağınızı gösteriyor. Umarım çok güzel bir tutulma süreci ve döngüsü yaşarsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 26 Aralık tarihinde oğlak burcunda meydana gelen tutulma sizlerin 8 evinizi etkiliyor e, Bu da özellikle başkalarıyla paylaşmış olduğunuz ortaklaşa gelirler noktasına çok ciddi ve yeni bir başlangıcı sembolize ediyor özellikle ikizler burcu e, 2019 senesi boyunca başkalarının maddi manevi sorumluluklarını ve yükümlülüklerini almak durumunda kaldı ve bu noktada üzerine çok yüklü yüklendi ve geçmiş e, özellikle tabulaları ve bilinçaltı kaygı ve e, sıkıntıları da burada cereyan etti. E, krizler ve sıkıntılar yaşadığınız bu noktada e, bilinçaltı problemlerinize güzel çözüm yolları bulacağınız belki eşinizin maddi durumunda belki hallerinizin maddi durumunda veya ekstra kazançlarınızda iyicil etkiler alacağınız bir süreç başlayacaktır. Özellikle geçmişle alakalı kalıplar ve değer yargılar e, bu noktada tekrar değerlendirilecek ve artık geçmişle aranızdaki psikolojik bağlantıyı sonlandıracaksınız. Umarım güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve ekstra Selam Burcu Yengeç olanlar. 26 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Oğlak Burcu tutulması sizin 7. yerinize etkili olacak. Ee, sevgili yengeçler burada özellikle yeni bir ilişki, yeni bir ortaklık, insan ilişkilerinde yeni bir bakış açısı ilişkilere e, yönelik geliştirmiş olduğunuz Yeni bir yaşam felsefesi söz konusu olacak. E, bu süreçte evlilik yapmak, e, ortaklık kurmak oldukça mantıklı olacaktır. Zaten bununla alakalı karmik etkiler de karşınıza çıkıyor olacaktır. Aynı zamanda hukuksal süreçler ve danışmanlık aldığınız kişilerle alakalı süreçlerde de şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Hatta birden fazla kısmet, birden fazla ortaklık veya birden fazla evlilik teklifi de e, söz konusu olabilir. Umarım güzel bir tutulma süreci geçirirseniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.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 Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 26 Aralık tarihinde Oğlak Burcu'nda meydana gelecek olan tutulma sizin 6. evinizi etkileyecek. 6. evinizdeki bu yeni ay ile beraber özellikle iş hayatında günlük sorumluluklarınızda ve mücadele alanınızda yeni bir e, alışkanlık, yeni bir e, mücadele e, noktası ortaya çıkacak. Yani belki yeni bir işe gireceksiniz, belki işlerinizdeki konumunuz ve sorumluluklarınız değişecek. Belki sağlığınızla ilgili yeni bir karar alıp bu noktada e, hayatınıza yeni alışkanlıklar katacaksınız. Her ne olacaksa e, oldukça pozitif anlamda e, geleceğinize yönelik vermiş olduğunuz kararlarda günlük rutinleriniz ve alışkanlıklarınız düzenleyen bir değişiklik olacaktır. Umarım güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. 26 Aralık 2019 tarihinde meydana gelecek olan oğlak burcu tutulması sizin 5. eviniz etkili olacak. Bu da yeni bir aşk demek. Eğer hayatınıza bir aşk yoksa sevgili başaklar gerçekten sürpriz bereketli, neşeli ve pozitif bir aşk sizi bekliyor olacaktır. Aynı zamanda birçok başak burcu hamilelik veya çocuklarının hayatında gelişen yeni durumlarla alakalı müjdeli haberler alabilir. Hayatınızda sizi heyecanlandıracak, hayatınıza yeni bir renk katacak, güzel gelişmeler başlayacak. Riskli projelere başlayabilirsiniz. Sanatsal aktivitelere başlayabilirsiniz. Paranızı belki risk olarak görmüş olduğunuz bir alana yatırabilirsiniz. Bu noktada kendinizi ön plana çıkarmak, biraz egonuzu ön plana çıkarmak için oldukça doğru bir süreç olacaktır. Aşkın, tutkunun ve heyecanın hayatınıza tekrar entegre olacağı bir süreç sizi bekliyor olacak. Umarım güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen Burcu terazi olanlar. 26 Aralık 2019 tarihinde meydana gelecek olan Oğlak Burcu tutulması sizin dördüncü evinizde meydana gelecek. Bu da özellikle ebeveynlerle alakalı problemler ve sorunlara güzel çözüm yolları sağlayabileceği gibi onların hayatındaki güzel gelişmelerin aynı zamanda sizi pozitif yönde etkileyeceğini gösterebilir. Bununla beraber taşınma gündemi, ev alma gündemi, şehir değişikliği veya yer değişikliği gibi gündemlerde sizi meşgul edebilir. Aile içerisinde daha çok huzurlu ve mutlu hissedeceğiniz, kendinizi yuvanızla, geçmişinizle barışmış bir şekilde daha pozitif yönde hissedeceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Bu noktada özellikle aileye yeni bir birey katılabilir veya dediğim gibi güzel ve müjdeli bir taşınma veya bir yer değişikliği söz konusu olabilir Aradığınız veya aradığınız yatırım fırsatını elde edebilirsiniz. Umarım güzel bir tutulma süreci olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Oğlak burcunda meydana gelecek olan 26 Aralık'ta meydana gelen tutulma sizin haritanızı 3. eviniz etkileyecek. Bu noktada özellikle kardeşlerinizin yakın çevrenizin hayatında değişiklikler söz konusu olabilir. Bir seyahatten güzel bir imkan ve fırsat elde edebilirsiniz. Bununla beraber kısa mesafeli seyahatler, araç alımı satımı gibi gündemler ortaya çıkabilir. Ve güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler, özellikle iletişim, eğitimle alakalı iş birliktelikleri ön plana çıkabilir. Umarım güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 26 Aralık 2019 tarihinde meydana gelecek olan güneş tutulması sizin ikinci evinizi etkileyecek. Bu da özellikle son birkaç yıldır parasal anlamda sıkıntı yaşayan yay burçlarına şifa gibi olacak açıkçası. Gerçekten maddi anlamda birden fazla iş imkanıyla karşılaşabilirsiniz. Özgüveninizin bu kapsamda aynı oranda yükseleceği bir süreçte başlıyor olacak. Bununla beraber kendinizi daha iyi hissedeceğiniz iş anlamında emeklerinizin karşılığını almak için kendi haklarınızı daha iyi biçimde sorgulayacağınız bir süreç başlayacaktır Umarım güzel bir tutulma süreci olur kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 26 Aralık tarihinde burcunuza gerçekleşecek olan tutulma size her alanda şans ve kısmet getiriyor. Özellikle 2019 senesinin başından itibaren sıkıntı yaşamış olduğunuz alanlara güzel şifalar bulabileceksiniz. Bu alanları özellikle bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman... İlahi akışa daha iyi bir biçimde teslim olduğunuz zaman işlerin nasıl da yolunda ilerlediğine şahitlik edeceksiniz. Özellikle boğa burcunda bulunan Uranüs'ün de ciddi destekleriyle beraber hayatınızda güzel şanslar ve fırsatlar sizi heyecanlandıracak. Sizi tekrar hayata geçirecek güzel bir süreç ve bir tutulma sizi bekliyor olacak. Umarım en güzel şekilde geçirirsiniz bu tutulma sürecini. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 26 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen tutulma özellikle sizleri 12. ev alanında etkileyecek. Bu da içsel anlamda çok ciddi bir devrim sürecine girdiğinizi gösteriyor. Geçmişinizle alakalı bilinçaltı kalıpları, geleceğinize yönelik bir takım engeller oluşturuyorsa bu engelleri tek tek tespit edeceksiniz. Ve artık önünüze bakmak için hiçbir engel bırakmamacasına süreci tamamlayacaksınız sevgili kova burçları. Yani geçmişle Olan sıkıntılı bağınızı, psikolojik bağınızı çözülmemek adına oldukça uygun bir süreç olacaktır. Umarım güzel bir tutulma süreci yaşarsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 26 Aralık 2019 tarihinde meydana gelecek olan tutulma Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor ve sizin 11. evinize etkiliyor. 11. evinizde meydana gelen bu güneş tutulmasıyla beraber özellikle hayallerinizi gerçekleştirmek için çok güzel bir adım atabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için size destek olabilecek, sponsor olabilecek, doğru insanlarla tanışabilirsiniz. Sizi motive edip sizi daha çok yüreklendirecek kişiler hayatınıza girebilir. Kariyer artış olabileceği gibi ünvanlarınızda da pozitif yönde değişiklikler yaşanabilir. Umarım çok güzel bir tutulma süreci yaşarsınız. Ha Bu arada büyük kazançlar ve büyük paralarda elde edebilirsiniz sevgili balıklar. O yüzden milli piyango oynamayı unutmayın. Ee, tabii ki milli piyango'nun kazanma şansı çok düşük ancak yine de eğer oynayacak birisi varsa bu yükselen balıklar olmalı diye düşünüyorum. Umarım güzel bir süreç geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar tutunmaya ilişkin söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım her birimizin hayatlarında farklı farklı alanlarda hatta en çok ihtiyaç duymuş olduğumuz alanlarda güzel değişiklikler ve güzel şanslar bizleri bulur. Her birimize güzel bir 2019 sonu ve 2020 başlangıcı diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilirsiniz mesela ve yorumlarda 2019'da yaşadıklarınızı ve 2020'den beklentilerinizi paylaşabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.